Sen de abi kim? Için... Yok diyorsun. canım evet. ne alakası? <gülüyor> Dur lan. Abi hayır. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan gibi mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla yani gerçek hayatta da atıyorum aynı ortamlarda bulunsak hani kendimi çok yakın hissedemem gibi. Ee, o yaptığı yayınlara beğeniyorum. Bir de tabii Berkcan'dan da bir sempatim var yaptığı işlerden. Kendi kanalından da izlediğim videoları var. O yüzden Efe derdim. Ee, Efe. <gülüyor> Çünkü bu ne amk falan Chatte ne deniyor? Chatte ne deniyor? Herkes burada gerçek fikrini söyleyecek tamam mı? Kimin, bizim çocuk orası mı çocuklar hemen mute'ladılar? Göndersin! <gülüyor> <gülüyor> ya ben sizin belanızı kim var ya işte benim ekibim bu ya kızı! ha he! Ferit mi Efe mi? Ferit abi ya. <gülüyor> Ferit mi diyorsun? Ben Ferit abi diyorum ha. Tam Arkadaşlar <gülüyor> Ali dur bir Ali. Arkadaşlar tam kuziyi daha eğiteceğiz. Eğiteceğiz tam. O yeni yeni, yeni yeni. Daha alışamadı ondan. Şimdi iyizle kuziyi, iyizle şimdi. Şöyle ikisi de benim için çok değerli yayıncı. İkisinin de mizahı apayrı, birbirinden farklı. Eee ben vıtıcın Ferit'e kendimi daha <gülüyor> yakın buluyorum. <gülüyor> O spam neydi Enes? Enes o spam neydi? Ferit bana daha içten geliyor. O spamı bir atsansa bana. <gülüyor> Bu arada yeni miyimi siz gördünüz mü? benim basketbollu olan spam atsan zamına koymuşur. Evet. bencilsin. Şu, şu. Ferit daha yakın geliyor bana. Bence Ferit Ark grubunun trollemeye girdiği maçta en trol, tryhard girilen maçın en tryhardı. Ark çevreliyse o dengeyi tutturamayacak rej atıyor. Bence bunu herkes yapıyordur. Bence attım. Ferit men'e yakınlaşır düşünerem ki Ferit göz... Oğlum niye at... <gülüyor> Sizi başka dillerde atmayın arkadaşlar ya. Oğlum ben bak... Ben atıyorum. Harbiden bu birkaç dil sonrasında bozuyor bak bu olay. Tamam atmayın yeter dur. Tamam bir ya... atmayın tamam dur. Bekle bekle sakin lan. Sakinleş kankalarla. Ben ne diyecektim bir şey diyecektim ya. He kuzi bak böyle böyle anladın mı? Aha. Muhabbeti anladın yani, sıkıntı yok değil anladım, mi? Anladım, anladım, anladım, anladım. Ee, güzel, devam. Adam bayağı güldüğüm için, Yaman yani zamanında. Hatta yarın kıldım yani bayağı. Efe zeki bir çocuk, <gülüyor> zeki bir isterdim. Vıtıcın da komik ya, Vıtıcın'ı izledim biraz. Komik geldi yani, galiba Vıtıcın derdim. Ben komiklikten... Vıtıcın <gülüyor> mizajdan anlayan birisi mesela. <gülüyor> Egosu biraz daha düşük. Bu arada yeni mimi gördünüz mü arkadaşlar? Ee... Yogali... Ee, büyüktür. büyüktür ol ol <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Amına kodum, İngilizce klavyesin elin. Yogali. Yogali <gülüyor> dur lan. Yogali bak bu da Yogali 1/2 Dodo. Bu nasıl? Yani Yeni... <gülüyor> <ne yapayım? gülüyor> Yeni miyim vurdun bak bacağına geliyor ya Dodo'nun Yogali. Anladın mı? 1 2, /2 miyim? Ben nasıl yaptım bebeğim? bu amınak odumu İngilizce klavyesinden bak Ali Dodo 1 2 Ali Gördün mü bak? Yarrağım ya, bak sanki sen Dodo'nun amın aynı boydasın Bak Yarrağım 1 2 Ali Hahahaha Tamam tamam tamam Ali Baktım Eray Büyüktür Ol yazıyorlar daha mı? Bir de çocuk diyor ki abi bize kızarlarsa diyor yarrhaneye alarız bir şey diyemezler diyor. Abi, Eray, Eray Büyüktür Ol nerede dönüyor? Neye lan? Eray Büyüktür Ol nerede dönüyor ya? Çetli dön diyor. Çetli çetli. Gözünü seveyim kışırtmayın aman gün. Geçen Ceren Yaldız'la kavga ettiniz. Kendisini tanımıyorum tiktokçuymuş. Kimle kavga ettin lan? Ceren Yaldız Fun Club'la kavga etmişler geçen gün. Ceren Yaldız Fun Club ne oğlum? Cofc, yok Cofc. <gülüyor> Arız bu kodlayamadı biri Amanagı. Lan gerizek geldi, geçerdi Cofc. Akşam lisesi. Arayın ah Amanagı. Ceren yaldız. <gülüyor> Fanklap mı? Ceren yaldız fanklapta dövüşmüşler Amanagı. Ama oradan bir sebebi yok Bizimkiler gidip sataşıyor millete yani. Kardeşim be. ben. Ben bu arada büyük ihtimal Ceren yaldız tarafında oluruz. TikTok şuna. Kayıt 1 3 80 90 100. Bu videonun hikayesini anlatmak istiyorum bence komi Vallahi. Eray 1 milyon falan izlenmiş biz Ceren Yalnız tarafındayız onu söyleyelim yani 666, ya, 666 ya. bin Özgöner ailesi bir gücünün götüne koyacak Ben <gülüyor> <gülüyor> Özgöner ailesi kalp bu arada Bro moments bro Daha <gülüyor> samimi olabiliyorum ya, neden bilmiyorum İkisine de baktım Anıl yani. Oha Allah! Arkadaşına bırakıyorum. Yani Efe Uygaç biraz daha böyle şey... ...daha düşük egolu böyle, daha böyle her yola gelebilecek bir insan gibi hissediyorum. Bu arada ikisini de tanımıyorum, bu arada çoğunu tanımıyorum. Tamamen şey yani... Biliyolardan evet. ya, gördük e, artık. Yaptığım yorumların altında böyle büyük nedenler yok yani. 3-2! Karakteri bana daha yakın olduğu için çok kolay anlaşılmışım <gülüyor> gibi geliyor. 3-3! <gülüyor> biraz. Kıl, feride kıl dedi mesela. Ferit gerçekten normalde şöyle bir insan değil. Bizim lanse ettiğimizden dolayı, bizim lanselerimizden bir dolayı. Kuzey, sence Ferit kıl bir insan mı? Terso bir insan. Annesinin amcayıymış. Nasıl yani? Hoş geldin abi. Kanka tamamen <gülüyor> Nazlı'yla görüştüm ama e, dış görünüşten yola çıkarak söylüyorlar bence. Şimdi fotoğraf farkına bak. Efe baya düğmeyi kapamış kalkı, gözlüğü takmış. Baya böyle her türlü anlaşabileceğin birisi gibi gözüküyor. Kes lan sikik. Kanka bak iki katı üstündesin, <gülüyor> yer kesler çok kötü giderim. <gülüyor> Hadi bak bu Jirox, Ataşehir'de bir şeyler söyleyebilirim. Ya şuraya era'yı <gülüyor> koysalar diye bir gülseydi amir akım, 0 puanla dönseydi şuradan. <gülüyor> Yerimde kaldı, ben gayet sempatik bir insan değilim Jirox'cim. Devap! Onda da kıllık var. Bir şeylere tahammül seviyesi benimkine çok benziyor. Salak bir şey gördüğünde çıldırıyor. Yani. Ben de çıldırıyorum. <gülüyor> Çıldır ki. Ondan mı çıldırıyor lan? Bizim ekibi gördüğünde çıldırıyor Ferit. Salak bir şey Biz gördüğünde çıldırıyor diyorlar. Valla bizim herhangi birimiz e, Ferit'i çok çabuk çıldırtıyor mesela. Ben başı çekiyorum. Eray desen öyle, Ali desen öyle, Jroz desen öyle. Kuzi seninle tanıştı mı lan daha Ferit? Yok. Senle de bir tanıştıralım bir ara. Bir şey diyeceğim, Ben hiç çıldırmıyorsa sadece de çıldırıyor. Ben de bir şey diyeceğim, Eferit abiyi çağırayım ben müsaitse. Oğlum Emongaz'a adam için ders de sahibi etme de de de de ammana koyma Gerçekten kanka sen mi? Ya adamı böyle yerli yersiz arıyor ya her zaman, ağlayın ammana. Harbiden bu da... <gülüyor> Devam. Ben her zaman vıtıca. Tanısam tanınmasam, üstteki <gülüyor> sen olsan, alttaki sen olsan vıtıcın da vıtıca. Yediciğim <Gülüyor> biraz abarttığınız <gülüyor> Ya benim biri sevmeyince ben... İçerleniyorum ağır rencide ediyor da. <gülüyor> Hey salak <tırsılak> falan yaptım <gülüyor> Hatırladınız mı? Hatırladınız mı? <gülüyor> Baba bunu TikTok'ta bunu yapıyorlar ya böyle birden çeviriyorlar aman abayım Rakım bir şeyi çeviriyorlar ya birden dökülmüyor ben ona bir özleniyorum efendim Elime gelince o aklıma gelin Sen şey biliyor musun Ferit abi yaklaşık 3 haftadır evine balkondan tırmanarak giriyor ya orospu çocuğu sen adamın anahtarını niye aldın amına koyayım? Ne i̇şte aldırdırdım Bu yalan ha onu söyleyeyim. bunu söyleyeyim bunun şok olduğunu <gülüyor> şimdi öğrendim yani. O videoları Ben aptalım. <gülüyor> o öyle mi yapılıyor amına koyayım? Onu boynundan çevireceksin lan. Böyle ters çevirmiyorlar Hayır. mı doğru? Bak, Hayır çevir... boynundan çevireceğim amına koyayım onu. Rakıcandır bu arada. Etrafında çevir ense tarafından öne doğru anladın? Ya oradan da Rakıcandır. Rakıcandır bu arada. Önce geliyor çevir. geliyor. Yani. Bir iki muhabbet çevirin geliyo peşeti abi. Ali sence hangisi ya? daha yakın Efe mi Ferit abi mi? Kanka eee... Ferit Uygaç. Şimdi... Böyle bir ayrım yapmak bana düşmez çünkü ikisinin yerine <gülüyor> ben daha <ayrım. gülüyor> bu, sor bu soruya buradan cihaz bölümcük yani, var mı delikanlı gibi? Var. Kuzi sence hangisi daha ikir be? Cira ikisi de baş tacı yani. Gayet. Lan köşesiz göt verenler. 2 numara 5. Sizin köşesiz herifler. Doğrucağı veremedin mi lan kimseye? İçinde bakta gidiyor. İçinde düşündüğünü kimse söyleyemiyor mu? Atışır sizler sizi. Ya o içimde düşündüğün ne? İnsan kendi değerini kendi belirler kardeşim. O yüzden herkes kendi parasını kazanıyor. Oo efendi. Oo efendi. Efe'ye değilsin. Efe'ye evet, değilsin. Ooo! He, he, orospu çocuğu Oooo. Herkes kendi parası oynuyor. <gülüyor> Devam! Evet. Üzüldüm ben. Şimdi belki pişman olur e Niye butici? Ha, belki pişman olur. O oldu. ne lan? Aaa! Bok, bok, işte. bok böceği. <gülüyor> evet. Şey pardon yani o ne? Bok ha, gibi kokuyor. <gülüyor> Neyi böceği <gülüyor> <gülüyor> lan bir şey böjeye. Bıcayca. Barda vakit geçirmeyi mi isterdi mi? He kenal kenal. He osuruk böjeye. Aynen öyle bir Aynen. şey. Bu hangi yayıncı oğlum? <gülüyor> bu ne oğlum? <gülüyor> Peekween manla denizli. O da çok tatlıdır, çok iyidir ama... <gülüyor> Peekween daha böyle halkın içinden. Daha böyle hani bizim her zaman takıl... <gülüyor> Baba bu bunu... <gülüyor> cevabı <bana> böyle... belli. <gülüyor> P Queen'i e. izledim bir birkaç P dakika. Queen bu arada P Queen diye. Pelin ya P Queen diye o konu Aşırı güldüm Vay ve keşke bu arkadaş olsa Yani gerçekten çok komik Anadolu izledim. izledim daha Queen'i yok daha P'ydi sadece Ooo harbiden lan biz daha tanırken Pelin'i Daha valla P'ydi Bana P, P deyin derdi bana Sadece yakın hatta size şöyle bir bilgi vereyim Sadece yakın arkadaşlar ona P der Onu Aynen. da söyleyelim biz yani Biz P deriz mesela Biz P, P. P deriz sadece P Peki Shrox, Anna bir Deniz bir mi, Payqueen mi? <gülüyor> şimdi ikisinin de yayıncılık şekli <gülüyor> Ya şimdi konuşuyordun. Niye susturdun kendini? Ya. Oğlum burada bir soru soruluyor. İçinden ya sen bilgilerini söyleyince sana bir şey olmayacak oğlum. Kafandakileri söyleyince. Kanka, alıyordum. He sana bir soru sormuştum. Peki. Ee, Payqueen mi? İçimde. <gülüyor> Evet, ben bunun çaplarım o... bu arada. Geldim evet. kola. Ne yapıyorsun? Tekel mi açıyorsun arkadaşlar, değil mi? Kol aldı kazandı. Tombul bir <gülüyor> <gülüyor> adam. bir şey kadar giderim. Kimseden dedi. uzun cümle istemiyorum. Pekuil mi? Anla Deniz mi, Ali. 1 evet, bir, iki... bir kelime. Bir salak mısın? Anla Deniz 2 kelime. <gülüyor> Denizle. De Deniz Denize ama. O zaman iki kelime oluyor. Oğlum anla o zaman. Drop ya siktir git drop morop girmiyor ya. <gülüyor> Sen gözünü aç kapa bir. Oğlum söyle çabuk söyle bak söylemiyorlar ya. Ben tek kelime de cevaplayabilirim. Söyle Jrox. Twitch. <gülüyor> Senin Allah belanı vermesin. İkisi de. Twitch amın abi ben Twitch seviyorum. Şey var, ben Twitch seviyorum. Sor bana. Bunlar köşesiz Cyber sen söyle amın abi. Hayır ben söyleyeyim tamam mı? Benim terkliğim oldu. <gülüyor> <adamım. gülüyor> <Çevdüm>. Alo <gülüyor> Cyber. <gülüyor> cyber. <gülüyor> Ala, alo. Ya sadece. hepiniz susun, hepiniz Aa, susun. Eray kardeşim, Eray kardeşim. Eray, masaya. masaya. Eray. Kanka, ben onu bunu bilmem ben Kemalciyim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, tamam ben Kuzi. Şirve yani ikisi de. Kuzey birini seç işte bir şey yapmıyoruz zorun burada kötü bir şey de e olmayacak. Sen 5 dakika önce dedin valla sen beni siktirteceksin bir gün ha. <gülüyor> Arada bırakıyorsun. Ya, ya, mikrofon kapat bana seslendi yani. Arkadaşlar bence her yayıncı hepimiz için özel değil mi düşünürsün? Sekleri git ya. Haklısın kardeşim. O o düşünür aratıp olduk demişti birileri yine. Juro'nun TV'ye benim elini arası mı buldun? O Başım. Devam, devam, devam. <Gülüyor> Bu arada cevabı da vereceksin, düzgün verin aman ne koyayım? Bence. İmam İtaret. İmam ne De, dedin sen? <gülüyor> He? Begün, Kim? Ne mu oğlum, oğlum. beni? Şey ya. Oğlum. Anne deniz ne? diyor oğlum. deniz Ağabey. diyor. Anla. Ben ben, <gülüyor> <gülüyor> Be, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben ben gün, zat bozuldu ben <gülüyor> ben, <gülüyor> Çünkü çok <gülüyor> samimi geliyor bana, çok mi? böyle arkadaş canlısı geliyor Seçmiyorum. Ya seçtim. <gülüyor> Lambayı seçebilir miyim? hayır. He. Peki, Cirox bir mı? Ya <gülüyor> bir dur <gülüyor> şimdi oğlum, şimdi <gülüyor> <gülüyor> bunlar küsüyor oğlum, yapma yapma. Ben <gülüyor> <gülüyor> kim lan? Kemal. <gülüyor> <He, gülüyor> kim? He. Dört bir oldu, altı bir oldu bu arada arkadaşlar. Bak bak. Lan konuş lan. Parasını yiyemem Bunlara Bunlar kendi aramızda yapalım mı? Zaten. Uyancılarla tanışmadım. Mutsuz, yukarıdaki mutsuz yani fotoğraftan bile belli. <gülüyor> Uğur Vural ile El Reyhan arasında. Bu arada El Reyhan büyük duru arkadaşlar. Bunu da... <gülüyor> Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor> Güzel. İki tane yiyici görüyorum. Uğur Vural'ın Vural fotosunu atar mısınız bana? O şey yani burnunu karıştırdı. Hatta, hatta burnunu karıştırdı. Bu arada bu arada ya, buradan bir hayırlı uğurlusun da diyelim. Elren 14K ne ne yaptı? 14K yaptı değil mi? En sona burayı. 14.000 14.000. 14 Sayın Elren burada erayın rızkını yemekten. Tuhaf ama iyi ama bak bir kat. Attım Uğur'un fotosunu. Uğur'un yüzü takmışlar. Yüzünü şu adama gönderelim. Bakalım Uğur'un. <gülüyor> Ananı sikim 35.000 dolar Vur vuralım <gülüyor> Vur vuralım burnunu karıştırdığını atar mısınız bir de Sen muffin yaptı bu... hesabı duydun mu Kemal? Ne o? Ananı sikim 35.000 dolar dedi arkalarım Oğlum ayıp bir de, şey de, lan iki erkek 2.5 dolar hesapladım kanka ben Ayıp bir şey çok Haba. ayıp. O adam bir gün olsun Ammon gelip senin seyredince Sen enesini benim de yaptım. mi hesabımı yapıyorsun enesini lan? Enes'ini attığına baksana Yo. Ne yaptı Enes? Zaten biliyordur ya. Yani. Sayın tepkikolik kanal sahibi. <gülüyor> Bunu utanmıyor musunuz bu? <gülüyor> Sayın Burak Bey, utanmıyor musunuz bu yayınlarda? <gülüyor> Elinizi <gülüyor> beyninizi <gülüyor> sokmaktan böyle. <gülüyor> Canlı Oğlum oluyor. bu arada <gülüyor> <demek> ne <gülüyor> kadar çok benziyor, <gülüyor> ne kadar <gülüyor> çok benziyorlarmış <gülüyor> lan? Instagramı neydi? Abi benziyorlar ha bu arada. Instagram'ı ya neydi? Ya şunu kapatalım. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Aa geçmiş olsun. Bakın geçmiş ne kadar olsun. ne kadar çok gerçekten. Bu Kemal gerçekten. Ne oldu lan? Geçmiş, geçmiş olsun. Ne oldu oğlum? Korona falan mı? Geçmiş olsun. Yok lan ayrılmışlar ya. Ben de ayrılmış. sağlıksal bir şey zannettim. Geri zekalar. Ucuru geçmiş olsun dedi, oğlum, bir şey de. demedik ki geçmiş olsun. Oğlum benim. ayrıla, geçmiş, olsun, oğlum. Denir. geçmiş olsun denir. E Bak de denir denir ama bu mağlup olsun mu diyelim ayrıla? Doğru. Belki de hayırlıdır oğlum. Nereden bileyim yani? Ya şimdi burada <Gülüyor> magazin <gülüyor> yaptırmayın oğlum ya. Allah Allah. Kanka bir şey, ağaç bir şey söylüyor. Ben ne bileyim yani? Yapılır bu arda. Magazin yapılır bu arada. Rakip bura bir şey diyeceğim. Bura acaba bir Twitch'e mi? Ya benim kanala getirsek mi lan bura bir gün? Düşünsene var. Bunu götür. Patlatır ha. Tüm YouTube YouTube gerçekleri. Burak Gün Görle onunun siki. Enes kavgası. Kanka, Enes Fotorla. Enes Fotorla bir daha konuşmam üzdü beni bayağı ya. Harbi mi bıran küs Oğlum sana abi. geri döndü mü? Eray sana geri döndü mü? Bu yok, arada Burak Tatlışı ile gerçekten sayın tepkikolik Uğur Vural'ın benzerliğine ne diyorsunuz? Harbiden benziyorlar yani. Maalesef diyelim bence bunun için. Bak adamın #ruh <gülüyor> Kanka, hashtag roeddevriyede izliyorum. 6 saat önce bir daha mınan. 6 mı lan yapsana. Ümidi meen. 6 saat damı. Biz niye buraya Abi. gitmiştik? Bizi hatırlamıyorum gibi. biz her yere gidiyoruz ki amanın. Parmağı. O parmağın nasıl o kadar soğuk Ali baba ya. bir video izleyeceğiz bir izin versen be. <gülüyor> biz Halle sal amına sal. koydum. Ay, var, <gülüyor> <bir> sal. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ikinci şimdi? <gidiyorsun? gülüyor> Tuğkan abinin arkasında mı? Adamın da bu yalnız bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Twitch kardeşliği Tuğkan Bey burada deplasmana almışlar. Burada her geçen gelen evet, evet. bak Burak Bey burada oy vermiş. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bu saçlarını yediğimin <gülüyor> kendiniz çalıştırıyor musunuz? Kendiniz çalıştırıyor musun? Bunu deplasmanda bu hoş muydu? Bir de buraya 31 yazmışlar bak. Temasal burada enteresan <gülüyor> bir mesaj da göndermişler Sayın Tukan Bey'e Ben kesinlikle ee, bunu kabul etmiyorum. İliman tayfaya buradan sesleniyorum. İliman tayfaya bizde de <gülüyor> bizde de ben de Mersinliyim. Şataf limon tayfa var. Şataf, tayfa. şataf, limon. <gülüyor> şataf limon şöyle olur. Şataf limonu bilir misiniz? Bizdekiler de <gülüyor> şataf. Aynen öyle. Şöyle çevresi bu tüm yenir bu. <gülüyor> <gülüyor> buradan desteğe gidelim lütfen. Limon tayfa buradan desteğe gidin arkadaşlar. Ben bu limonu çok İliman yapayım. büyüktür yani ol. İliman büyük Bunun o. Dışı yeniyor mu? Yenir, dışı da yenir. El o. böyle. Oğlum <gülüyor> et yok, götüyorum <gülüyor> bu şey. diyor. Tersi yani çok geretkilen. Pişti. Birkaç video falan yapıyoruz. Aha. Bu nasıl <gülüyor> bir? Abi ben karın ağrısına gelemiyorum, baş ağrısına da gelemiyorum ama başı baş ağrısını <gülüyor> birazcık daha böyle. Bu ne oğlum? Vücudumda hani. Kardeşi kardeşe düşürmeye <gülüyor> mi çalışıyorsunuz? Yeah. Sayın Teps ya. Birazcık daha dinginleyebiliyor ama karın ağrısı çok fena bir şey. abi Karın karın dışarıda düşeceksiniz kardeş değilsinizdir zaten. Allah ım. Allah. Im. Mavic sen ne anlatıyorsun ya? Mavic ne anlatıyorsun? Su s**k mi imansın içinde seni ya. Allah'ını s**kerim ha. Benim hiç boşu boşuna karnım ağrımaz yani. Oha ya. Dur dur dur. Sessizlik sessizlik. Şimdi burada iki tane yayıncı görüyoruz. Abi bu Hype değil mi? Evet, Kendi müzisyen, yani Kemal'le mi arkadaş yani, olmak, şey olmak şey ister bilmiyorsam... saçları bu kadar mı lan? Evet. Ha bu evet. kadar, bir dakika bu kadar yani. <gülüyor> Tartışıyormuşuz değil burada? Hype çağrıyı bilmiyorum çok özür dileyerek. Abi çağrıyı <gülüyor> çok tanımıyorum. Yine çok proje tanımıyorum. ben Tanımıyorum demeyelim ya. Buraya mesela baba, ya Burak bunları konuşalım ya. Buraya bir video atılacaksa da neyse günahımız neyse de onu... Konuşalım bu adamı tanısınlar ya. Bu adamın bir önerilsinler bu adam burada Twitch çıkartın. Ayıp diye. Burada bir Instagram çıkartın bu adama ya. Bu tamam bu. Yani izlenmeye başladı bu adamda. 5 bin, 6 bin, geçen 10 bin oldu. 3 bin, 4 bin ortalaması var bu adamın ya. Zaten kendi kendine artık izlenmeye başlayan bir kanaldan bahsediyoruz burada. Bu ama gerçi kanal karalamaya giriyor bu yani. <gülüyor> Proje iyi ilerlemiyor böyle onunca. ERA'yı gönderelim sizin oraya çaymay koysun size. Vallahi diyorum ya. Hayır. Yalnız Eraya açık kapalı çay deyince ayırt edemiyor. <gülüyor> Renkten. Dolayı. Oğlum hayırdır amına koyayım lan. <gülüyor> Efsine açık getiriyor Eray bu arada çaylarım. <gülüyor> En dizi renk kör olduğu için videoya da davet etmiştiniz bir ara. Eray o video sana faydalı oldu mu lan? Tepkikolik renk körü videosu. Ne faydalı ne yapalım? İlk için şey oldu, gözlerim açıldı. Orosluyorlar, nasıl bir soru anlar? Manyağa bak ya. <gülüyor> Tanrım ağrı doğrusu bu devam. Ay çareyi çok bilmiyorum. <gülüyor> ne oluyor? <gülüyor> Çağrıdan istersen Çağrı birkaç yani video mı? falan izleyelim şöyle. İzleyelim i̇şte bu! İzleyelim bakalım. Anlayalım. Çok böyle alın oldu yani gerçekten. Bakalım içeride güzel bir kahvaltınızı yapalım. Spontane olarak atifliğine geldik. Biz göremez. Arkadaşlar ekran ben veriyorum onlar ekranı vermedi. Benim burada yayıncılığımı sorgulamayın da ben ekranı veriyorum zaten ya video izliyoruz şu an. Espirili, komik. Kendimiz isyan. Espiri anlayışımız kendimiz isyanına daha yakın gibi çok, geldi. Bana. Çok teşekkür ediyorum. Ben, ben de gerçekten çok yakın hissediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Esirine, kesitlerini komik çok, yani bayağı onaklaşmak <gülüyor> isterdim. Beni güldürsün. <Estağfurullah>. Bilmiyorum <gülüyor> Hype'la herhalde arkadaş Estağfurullah. olur. Estağfurullah. Yani Kemal'i biraz tanıyorum Aslıca. Ee, Hype'i hiç tanımıyorum, tamam. onunla tamam. da birazcık tanışmış olayım diye. Kemal benim cezanı vermesin. Onu Düşünemeyeceğim şeyleri kesin Anlaması düşünür emeceğiz, gibi geliyor. Çünkü kafamız çok farklı olma. O yüzden onlar arkadaşlar e, onunla. Çok teşekkür daha çok kafa, kafalarımız eyvallah. uyuşur gibi geliyor. Eyvallah. Dövmeleri <gülüyor> de güzel zaten bu arada. Eray görüyor musun lan? Kırmızı gül yaptırmış. Dövme. Güzel olmuş lan. Ben de yaptırmak istiyorum. Harbi 10 numara olmuş ha. Renkleri falan baya uyumlu yani onu söyleyeyim. Renkleri güzel olmamış mı sence? Baya güzel lan harbiden. 10 numara bak dur şurada görmeyenler için şey yapayım kamerama değiştireyim de. Şey diyeceğim bu arada